Selam arkadaşlar Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım su grupları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım beni izleyen herkese selam olsun diyorum buradan sizler için sevgili su grupları 10 Ocağa kadar yani yeni yılın ilk haftasında gidenler dönüyor mu küslerde barış var mı Eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski erkek arkadaş hakkınızda ne düşünüyor barışlar var mı yeni yılın ilk haftası sizlere iyi gelecek mi ex partner tarot açılımı yapacağım usulen şöyle kartlarımı karıştırırken sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım linkler zaten videolarımın altında mevcut olacaktır İnşallah şunları bitirince oranın da videolarını yükleyeceğim çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum yengeç akrep ve balık arkadaşlarımı güzel insanlar şimdi yengeç arkadaşlarımızdan bir başlayalım bakalım eksilerde küslerde barış var mı dönüş var mı ya da yoksa hakkınızda ne düşünüyorlar kalplerinden ne geçiyorlar en azından ona bakacağız canlar öyle her giden de tabi ki dönmüyor değil mi dönecek diye bir şey yok ilk hafta dönmezde ikinci üçüncü hafta döner veya şubatta döner bilemeyiz değil mi canlar hadi bakalım sevgili yengeç arkadaşları. Sizler için karşı partner işinde gücünde gördüğünüz gibi bazıları ise sevgili genel açılım olduğu için yengeç arkadaşlarım hani tek taraflı söyleyemem bazıları küçük çaplı birazcık sizlere bir kızgınlık öfke durumu duyabilir bazıları ise tekrar sizi kendine çekmek isteyebilir hani kendine çekip destek vermek isteyebilir sahiplenmek isteyebilir bunu her yönlü söylemek durumundayım siz ise bakın burada beklemedesiniz aslında kurumuş hiçbir şey yok hayal kırıklığı bir türlü işlerim yolunda gitmedi bir türlü şu partnerimle barışmayı sağlayamadık veya mutluluğu yakalayamadık gibi durumlarınız söz konusu fakat kartımızda der ki her şey bitmedi der her şey bitmemiş zaten çünkü kurumuş hiçbir şey yok görüyorsunuz buradaki tılsımlarda veya asma yapraklarında sevgili Narin yengeçlerin buraya gelindiğinde ise bir süreklilik var. Sürekliliğin yanı sıra dikkatlilik durumu var. Karşı tarafta bıkkınlık var. Hayali sıkıntılar var. Bıktım artık diyor bu vaziyetten ama devrilmiş kupa da yok. Bakın bu da çok ilginç. Siz ise huzur aramaya çalışıyorsunuz. Artık sıkıntıları atmış benim narin yengeçlerim arkaya önünde göremiyor. Gözler de bağlı kılıçları atmış yanlarına bekliyor içsel huzur aramaya çalışıyor kafa yorgun çünkü değil mi kafa yorgun buraya gelin diyeyim neyse bakın ölüm kartı tabi sizi korkutmasın yenilenmek geçmişin olumsuzluğunu atla çiğniyorsunuz her iki tarafta bakacağız bakalım bu vaziyet nereye doğru gidecek Desteye mi gidecek bakın bu kart çok güzel desteklemek demektir birbirine sahip çıkmak demektir sevgili yengeçler ama her an değişebilir Böyle de bir şey var buyurun değişti bile çünkü dikkatlilik var siz diyorsunuz ki 10 Ocağa kadar sevgili yengeç arkadaşım küslüğü kaldıralım ortadan ilişkimizi düzeltelim barışı sağlayalım karşı tarafa söyleyecek bir sözümüz yoktur azize direkt olarak geldi 3 kişi var burada sevgili arkadaşlarım şimdi bu 3 kişi karşı tarafta mı acaba sizde mi? kimde bu bu kimde burada bir memnuniyetsizlik hmm, evet siz ise kader değişsin kabullenemiyorum diyorsunuz bundan dolayı da bakın bir yıkım durumları var sevgili yengeç arkadaşlarım karşı tarafta bir şeylerden memnun değil bir şeyleri değiştirmek isteyecek karşı taraf hedefi belirledi hedef kim evet Hmm, güzel daha fazla aslında kurcalamayayım bir tarafı kenara bıraktı buradaki azize her neyse işi olabilir maddi sıkıntısı olabilir anne baba kardeş veya üçüncü bir partner durumu başka bir şey olamaz sevgili arkadaşlar orayı askıya alıyor o kısmı hedefi belirliyor sizinle ortak nokta anlaşması yaparak doyum yapmak isteyecek karşı partneriniz bu duruma siz ne diyeceksiniz biraz böyle Sessizliğe çekilecek sevgili yengeç arkadaşlarım bazı yengeç arkadaşlarım ise acaba ortak noktada anlaşsak mı bu doğru olur mu yanlış olur mu gibi bir arayış içine de giren yengeç arkadaşlarım olacak çünkü bir taraftan da siz de istiyorsunuz karşı tarafı doyum istiyorsunuz mutluluk istiyorsunuz ortaya atacağım şimdi ortak nokta mahrumiyet geldi bakın bir hayal kırıklığı yine anlaşma sağlanılmadı. Görüyorsunuz burada oysa ki gerçek arkada duruyor tabi bu arkada duran siz misiniz yoksa yan taraf mı onu Allah biliyor sevgili arkadaşlarım karşı taraf mücadele içinde kim için hmm. her iki taraf için şimdi her iki taraf için karşı partneriniz arada kaldı sevgili arkadaşlarım buradaki engel her neyse onu da hakkım diyor o da benim hak ettiğim şey diyor. Bir yerde sizi de istiyor. Size karşı da cesaret toplamak isteyecek bu insan. Ama gelin görün ki arada arada kalmış. Bir şeyler var, engel var. Geçmişi örtü çekme durumları. Siz ise küçük çaplı bir illegal. Gördüğünüz gibi kendinizi kısıtlı tutuklu hissedebilirsiniz. Bir gün, iki gün sürebilir bu durum. Sevgili yengeç arkadaşım. Karşı taraf bir şeyleri kendine çekmek isteyecek. Sizi mi? Evet. Sizi de çekmek istiyor. Bu tarafla da artık sıkıntı. Buradaki engel her neyse. Onunla da bir şeyleri düzeltmek istiyor. Hem kabule geçiyor. Hem de sizinle barış sağlamak istiyor. Ben daha fazla kurcalamayacağım. Canlar. Ortaya bıraktığım düpedüz ortadadır. Yani. Tam maceraya atılacağım derken kara kedi buna müsaade vermiyor. Bundan dolayı da burada bir üzüntü durumları söz konusu görülüyor sevgili. Bu vaziyeti yaşayan yengeç arkadaşlarım 10 Ocağa kadar 10 günlük bir açılımdır bu açılım doğaya dönüyor. Şu sıkıntılardan kurtulmak için doğaya dön diyor yengeç arkadaşıma ve karşı partnerinize her ikinizedir bu. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları. Her iki taraf sevgili yengeçler. 10, 10 Ocağı kadardır. 10 günlük bir süreç. Her an her şey olabilir. Her an her şey değişebilir. Sevgili arkadaşlarım. Çünkü tarotla değişir. İnsan ruh de. Bunlar sizi tabii ki üzmesin evet yengeç arkadaşlarımızın eks partnerini tamamladık şimdi sırada kim varmış akrepler sevgili akrepler sizin eksler küsler ne düşünüyor bakalım barış var mı dönüş var mı ya da içlerinden kalplerinden ne geçiyor sizler için ne düşünüyorlar ona bir bakalım sevgili akrep arkadaşlarımızın evet karşı partnerleri ve akrepler çalışkan akrepler Evet. 10 ocağa kadar şimdi sevgili akrep arkadaşlarım karıştırmayayım sıralamayı da su gruplarına bakıyorum şu anda karşı partner karşı partnerin de aslında sıkıntısı var bakın çemberin içinde sıkılmış kalmış yani sıkışmış kalmış bir vaziyette çemberin içinde artı onunla da yetmiyor bandaja da sarılı bir vaziyette çevresinde kaplanlar çıyanlar Ailesi olabilir, iş hayatındaki sıkıntılar olabilir, maddi sıkıntılar olabilir. Karşı partnerlerinizi siz tanıyorsunuz sevgili akrepler. Aslında bu insan dünya kadar mutluluk istiyor ama gelin görün ki bir şeyler buna çevresindekiler müsaade vermiyor. Bundan dolayı sıkışmış bir vaziyeti var sizin karşı partnerin. Size gelince bundan dolayı da sevgili arkadaşlarım siz zaten karşı partnerin vaziyetinin son derece farkındasınız. Kendinizi kayıp yuva kaybı der bakın bu kartımız kendinizi kayıpta hissediyorsun ben kaybettim kayıp buraya gelinliğinde ise ortak ortak vaziyette bakın böyle bir serin rüzgar estirmeler mücadele vermeler işte sen bana şöyleydin ben sana böyleydim gibi hani bizim hayatımızda olan şeyler ya bunlar sevgili arkadaşlarım karşı taraf hem bir miktar sizlere karşı öfke durumu var hem de sizin cazibeniz altında çünkü genel olduğu için ben bunu söylemek durumundayım. İki boyutlu sevgili arkadaşlarım. Siz ise buraya gelindiğinde şu mücadelenin ardından içsel sorgu yapacaksınız. Kim hatalıydı? Acaba ben yanlış yolda mıyım? Kendimi kayıp da hissetmekle doğru mu hissettim? Yoksa benim için gerçek yeniden doğuş mu? Gibi içsel mahkeme yapma durumlarınız var buraya gelindiğinde ise sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin şu rüzgar gidiyor yerini nezakete bırakacak denge korumaya çalışacaksınız her iki tarafta nezaketli olacaksınız yani gayet nazik olacaksınız birbirinize karşı bakalım bu nazik tavırlar nereye doğru gidecek bakalım onay istiyor biraz da ikilemle bakın burada da ikilem durumu var çünkü hem ikilemde hem onay istiyor siz ise Risk görüyorsunuz karşı tarafı benim kötü alışkanlıklardan kurtulmam lazım diyeceksiniz sevgili akrepler çünkü daha yaşanmadı tabi bu şu an burada kendinizi kayıplı hissediyorsunuz partnerden dolayı buraya gelindi artık yeniden içsel mahkemenin sorgusundan sonra yeniden doğuş yaptınız ya yeniden doğdunuz geçmiş geçmişte kaldı 3 gün önce de kaldı bundan dolayı karşı partner sizden onay isterken dur bakalım diyeceksiniz siz ben yeniden doğdum burada benim dengem kayabilir şimdi yine burada bir %50 durumu var sevgili arkadaşlarım buradaki sevgili akrepler karşı tarafa risk alarak evet deme durumları var buradaki akrep arkadaşlarım hayır benim senden bir an önce kurtulmam lazım diyecekler kartlarım bana Açılımım neyi gösteriyorsa ben onu söylemek durumundayım. Sevgili akrab arkadaşlarım hadi bakalım. Yine yüzde %50, %50 gidiyor. Şu an buradaki açılım karşı taraf kabule geçiyor. Bazıları da bir şeyleri değiştirmek isteyecek sevgili arkadaşlarım. Bazıları %50'si kabul ediyor. Sizin arkanızı dönmenizi %50'si de hayır bir şeyler değişecek diyor. Ve bakın değişim de geldi. İletişim var, iletişim oluşacak aranızda. Siz ise hafif çaplı bakın, kalbinizin bir köşesinde hem öfke duyuyorsunuz, hem bir kızgınlığınız var, hem de bir taraftan da karşı tarafı sahiplenmekte isteyeceksiniz. Çünkü değişim geliyor, aşk kokları geliyor, titreşimler gelecek sevgili akrepler. Karşı tarafta bir üzüntü. Üç kılıç, ne diyelim... Hmm, azize var yine Azize geldi Evet Azize Evet sevgili akrepler Karşı taraf ikilemde korkuları var Endişeleri var Siz ise son derece iyi niyetlisiniz Doyumlusunuz ama dikkatlisiniz Bakın Dikkatli olmak durumundayım diyorsunuz Belli ki burada benim gördüğüm Daha çok sevgili akrep arkadaşlarımda Bir engel durumu Söz konusu gibi Karşı taraf ne yapıyor Bitişe gidebilir Bakın bitiş çıktı. Kalben hem istiyor sizinle ortak nokta anlaşmasını hem de bir yerde yenilenmek istiyor. Kurtulmak istiyor bir şeylerden bu insan. Siz ne diyorsunuz bu duruma? Korkuya kapıldınız. Ne korkusu bu? Hmm, her iki tarafında aslında korkusu. Buradaki engel, sıkıntı iş dünyanız maddiyatınız artık her neyse sevgili arkadaşlarım aile anne baba kardeş veya üçüncü şahıslar hem onları kaybetme korkusu ister istemez hem de bir yerde bu tarafı kaybetme korkusu biraz arada sıkışıp kalmış bazı akrab arkadaşlarım ben diyemem ki bütün akrab arkadaşlarımda engeller var bunu diyemeyiz değil mi sevgili arkadaşlarım bu duruma karşı taraf ne diyor? Karşı taraf bekliyor. Bekliyor. Bir hayal kırıklığı var bu karşı tarafta. Hani ne bekliyorduysa sizden bu insan. Bakın burada bekliyor. Hay Allah hala bir şeyler olmadı. Siz karar aşamasına geçeceksiniz sevgili akrepler. Ne kararı alıyorsun? Plan proje yapacaksın. Burada bir şeyi sıkı sıkı tutuyorsun. Kime tutuyorsun? Hmm, tamam hak ettiğimi alabilirim diyorsun. Tamam. Evet, bir şeyleri değiştirebilirsin. Uzlaşmaya gidip git yani uzlaşmaya gidebilirsin veya uzlaşmaya gittiğin şey burada her neyse onu değiştirmek isteyebilirsin sevgili akrep arkadaşım. Çünkü buradaki kartın hemen ardından geldiği için burayı bağlıyor. Bu tarafı bağlamıyor. Ortayı atacağım şimdi. Bu kısmı bir kenara bırakıyorum. Akrep arkadaşım ve karşı partneri için. Hmm. Bir sıkıntılardan kaçma durumu yine yüzde elli yüzde elli geldi bakın yüzde elliniz sıkıntıların içinden çıkamadığı için kaçış yolculuk uzaklaşma yüzde elliniz uzlaşma ilişkileri düzeltecek buyurun yüzde elli yüzde elli gitti sevgili arkadaşlarım küslerin barışı ilişkileri düzeltmek kabullenmek demektir evet sevgili akrep arkadaşlarım zaten 10 günlük bir süreçtir bu ne diyormuş meleğim önderlik et diyor sevgili akrep arkadaşıma ve karşı partnerine önderlik önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun ışığın yolunda etrafındakilere yol göster karanlık düşünmeyin karamsar olmayın diyor meleklerimiz sevgili akrep arkadaşıma ve karşı partnerlerine evet şimdi karşı partnerlerimizin de sizin de sevgili arkadaşlarım açılımlarını tamamladık Bakalım. Evet akrepler tamamlandı. Şimdi sıra içinde. Balıklar. Su grubunun son borcu olan balıklar. Balık arkadaşlarımızın 10 Ocağı kadar yeni yılın ilk haftası diyelim. Küslerde barış var mı? Ekslerde dönüş var mı? Dönmüyorlarsa ya da hakkınızda ne düşünüyorlar? Sevgili arkadaşlar bunlara bakacağız. Balık arkadaşlarımız için 10 Ocağı kadar eks partner tarot açılımı. Eski eş, eski sevgili... Eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş. Evet, sevgili balıklar. Evet balık arkadaşlarım. Su grubunun son burcu. Karşı partner. Bir yol çizmiş. Hedef belirlemiş. Hedefi sizsiniz veya farklı şeyler. Bakacağız şimdi sevgili arkadaşlarım. Siz ise gayetinde tutumlusunuz. Kendi halinde olan balık arkadaşlarım var. Bir miktarda Şurada çektiği acıdan dolayı hafif çaplığı kalbinin bir köşesinde kızgınlık duyan balık arkadaşlarım da var. Olabilir. Bazı balık arkadaşlarım tekrar keşke barışsak da sıkı sıkı karşı tarafı kendime çeksem diyor. Tıpkı şuradaki tılsımı şahıs nasıl tutuyorsa o şekil. Sizin karşı partner hedefi belirlemiş. Tamam yolu almış bir, bir hedefi var bu insanın. Güzel buraya gelindiğinde ise bir arayış durumları var. Kim arıyor? Karşı partner arıyor. Niçin arıyor? Gel diyor. Ortak nokta anlaşması yapalım. Siz zaten etki altındasınız. Karşı tarafın sizi araması sonucu etki altında kalacaksınız. Burada uzlaşma çıktı. Küslerin barışı ilişkileri düzeltmek demektir sevgili arkadaşlarım. Karşı taraf size uzlaşma eli veya ortak nokta anlaşma elini uzatıyor bakın. Burada da barış çıktı. Güzel. Şimdi bu kısa vadeli barış. Ay çok güzel. İyi niyet doyum geldi. Geldi ama nereye doğru gidecek bakalım. Güzel. Karşı tarafın sizin yardımınıza ihtiyacı var sevgili arkadaşlarım. Siz birazcık ikilemdesiniz. Aslında bir yerde istiyorsunuz da bakın. Desteğine de ihtiyacınız var. Bir yerde destek de vermek istiyorsunuz karşı tarafa. Ama gelin görün ki sevgili balık arkadaşım. Birazcık burada hem sıkıntılı hem de ikilemde kalıyor kararsız yani. Acaba karşı taraf bana bu barış elini uzattı anlaşma yapalım dedi ne yapsam. Evet desem mi demesem mi desem bir dert demesem bir dert. Hem manevi destek vermek isteyeceksin hem manevi desteğini isteyeceksin. Ama gelin görün ki burada bir ikilemde kalma durumunuz var çünkü karşı tarafında sizin yardımınıza ihtiyacı var. Kartımız yardım görme kartıdır. Evet sizinle uzlaşmak istiyor. Uzun vadeli uzlaşma. Siz de tamam diyorsunuz bakın. Ben de süreklilik istiyorum. Ama dikkatli olmak durumundayım. Son derece iyi niyetliyim. Doyum istiyorum diyecek sevgili balık arkadaşım. Karşı taraf artık tahriplerden arınalım. Ben kaybetmek istemiyorum diyor. Siz dikkatli olmak durumundayım diyeceksiniz. İki tane dikkatlilik üst üste gelmiştir. Bakın burada da bir şeyi ispatlamaya çalışıyorsunuz sevgili balıklar. Şimdi hmm, karşı taraf bitiş yapmak istiyor. Sizin bu vaziyetiniz karşısında siz de sıkıntılardan kaçmak isteyeceksiniz. Ama nasıl son derece yine iyi niyetli bir şekilde. Bakın iyi niyet doyum geldi burada. Çok güzel ortaya ben her şeye rağmen bir kart atayım doğuş güzel yeniden doğuş destek var bakın burada acaba bu kaçışın ardından tekrar birleşme mi oldu hmm. evet bakın değişiyorsunuz sevgili balıklar değişeceksiniz şimdi bazı balık arkadaşlarım karşı tarafa eyvallah diyecek tamam barışalım ortak bir şeyleri kuralım diyerek bir değişim var ama %50'nizin üstünde özellikle 50'nin üstündeki balık arkadaşlarım bu işe sıcak bakmayacaklar. Çünkü bu kartımız kötü alışkanlıklardan bir an önce kurtulmaktan söz eder. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlarım? Karşı taraf sizi kendine çekmek isteyecek. Siz ise değişim sonucu bakın burada bir şeylerden kurtulmak isteyeceksiniz. Ve son kez ortaya bir kart atıyorum. Paylaşımcı sevgi çok güzel. Hmm. Evet şimdi de bakın son derece karşı tarafa siz sıcak bakmaya başladınız sürprizli gelecek ebedi doyum mutlu aşk ama bu kez karşı taraf bir şeyler değiştirmek istiyor sevgili balıklar ağlıyor kim için hmm. o da bu kez farklı taraf için ağlamaya başladı Sevgili arkadaşlarım aslında bir cesaretini takınıp karşı taraf cesaretini takınıp sizinle tekrar uzlaşıp aynı yolda yürümek istiyor ama gelin görün ki burada üzüntüsü var buradaki iş hayatı olabilir maddi durumla alakalı sıkıntı olabilir anne babası sizi istemiyor olabilir yanlış anlaşılması sevgili arkadaşlarım kardeş çevresi sizi istemiyor olabilir kardeşleri sül ailesi örneğin ya da üçüncü bir şahs. bu kart hatayı affetmemekten söz eder burası üzülüyor sizin karşı partner üzülüyor ben balığa işte cesur bir şekilde medeni bir şekilde elinden tutup evet doğru ben sana aşığım hadi gel gidelim dersem aman Allah'ım burası beni affetmez ya beni affetmezse gibi ağlıyor Sevgili arkadaşlarım çünkü hatayı affetmemektir burası. Son kez atıyorum daha da tamamdır. Aman Allah'ım kadersel, kadersel olarak bir şeyleri değiştireceksiniz sevgili arkadaşlarım. Kadersel olarak sevgili balıklar, kadersel olarak bir şeyleri kabullenmeye gideceksiniz. Bakın siz de bir şeyleri çekmeye çalışacaksınız karşı partnerlerinizden. Hem doğru yargı yapanlar var sevgili balık arkadaşlarımdan karşı partneri o benim doğrum onu kendime çekmem lazım o benim ruh eşim örneğin elektrik aldığım insan benim onu kendime çekmem lazım diyecek yüzde elinizde aman aman amana o benim için bir hata bu yanlış diyecek benden bu kadar sevgili balık arkadaşlarım tamam 10 günlük bir süreçtir bu zamana bırak diyor Bırakın yarış yapmayı zamana bırakın diyor melek her iki tarafa bu konuda kendine ve meleklere zaman ver balık ve karşı partneri Evet sevgili arkadaşlarım ex partner tarot açılımının sonuna geldik sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım su grubunun güzelleri Efendim kapamadan öncesinde sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum linkler zaten videoların altında mevcut bulunacaktır ve bu 2019 yılının son videoları olduğu için yeni yılınızı şimdiden kutlamak durumundayım güzel insanlar 2017, 18, 19'da isteyip de alamadığınız, kalbinizin çekip de alamadığı hayaliniz ne varsa Allah sizlere inşallah 2020 yılında onu nasip eder güzel insanlar her şeyin başı sağlık, önce sağlık diyorum, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir şekilde sevdiklerinizle Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi seneler. Yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Hadi bay.